Merhaba, bugün günlerden 14 Şubat 2020 ee, Lalabuna'daki odamdayım neden, neden çekiyorum peki videoyu, neden başlı çekiyorum? Çünkü bugün International değer var Bunun için alışveriş yapmaya gideceğim şimdi Evden çıkıyorum Evet, evden çıkıyorum Neden bilmiyorum, yani aslında çok da var İspanya'da ama genelde bu İspanyol evleri hep kararlık oldu. Anlamış değil mi? Neden olduğunu ayrım. Umuyorum ee, sorun çıkmaz. Alışveriş merkezine gittiğimde. Bakalım. Planta tabaha Asansörde hep kimse kullanmıyor. Herkes genelde bile Neyse. Yarım saat içinde hemen alışverişimi yapmam gerekiyor. Çünkü benim arkadaşları çağırdım. Şimdi şöyle, herkes International Dinner'da kendi ülkesinin bir şeyini... Iı, tanıtması, yani kendi ülkesinden bir yemek yapması gerekiyor e ben tek Türk'üm burada yani şimdi ne yapayım ben? liman bayarı mı yapayım? kısır mı yapayım? hem çok masraflı olacak benim için hem de tek başına, yani sap gibi hoş olmayacak canım istemedi o yüzden sağ olsun iki tane Yunan arkadaş var burada biri Yorgos, biri Stelina onlardan rica ettim, dedim beraber yapalım sonuçta ben de İzmirliyim onlar Selanikli Gelin dedim beraber el ele verelim. Türk-İşgriç Aging cuisine yapalım dedim. Tamam dediler. Ne yapacağımıza karar veremedik. Bayağı yokuş çıkıyor bir yokuş çıkmaktan artık kilo verdim. Burası Kalilator ya bu arada. Evet. O yüzden ne yapacağız? Diğer konular biz Grec salat yapacağız tamam. Feta çiz getirmiş bir arkadaşı tamam Dediler ki şey yapacağız cacıkı yapalım tamam Sonra ben Zeynep'e sordum <gülüyor> Ne hapsak diye Zeynep malum uh, Hem Türk hem Yunan uh, mutfağını çok iyi bildiği için teksten dolayı <gülüyor> Buradan selam Zeynep'e de O dedi ki patatesini oturtma yapın Düşündüm, yok eti var, şerisi var şimdi saçım başım kirlenecek falan Üşendim yani Zaten vaktimiz az Çok işim vardı bilgisayardan, ancak şey yapabildim Öyle olunca Kanepe yapmaya karar verdim, evet şimdi kanepelik malzemeleri almaya giriyorum açıkçası aslında dükkana Yürüyoruz bakalım burada arada sokaklarında sokaklarını da görüyorsunuz aynı zamanda Küçük küçük evde Çok daha ahım şahım bir yer değil Gerçi de La için ayrı bir çekmem yapmam bir ama Hava gayet sıcak, nemli, güzel. Saçlarım hiç dökülmüyor burada. Vallahi yumuşacık oluyor. Çünkü nem çok fazla, %80 nem var. az %80 oluyor nem. Yağmur da yağmıyor. %100 olması gerekiyor herhalde. Ya. Yağmur yağması için. Demin çıkıyordum yük göre şimdi de aşağı iniyorum. O yüzden biraz hızlıyım. Birazdan Dino Market'e gideceğim. Dino Market Avindir Temelizat İstasyonu'nun yakınında. Aa, aslında yılda gitsem daha iyi, bedenim daha ucuz ama Lidl yok. O yüzden mecburen ameliyatı temiz atmak. Bak kızlar kayak şey paten biniyor. Yine çıkardım selfie çubuğumu. İnsanlar bana bakacak ama ne yapalım. E, çekmek zorundayım bazı şeyleri yani sonuçta. Aslında bu kısmen Yemekteyiz programı gibi oldu. Çünkü yarım saatim var. Yorgos'ta Stalina yarım saat içinde bana gelecekler. Şu anda evde Tatiana var. Dedim ki Tatyana'ya eğer derim onlar gelirse. Ee, bas bile Bakalım kim erken gelecek bilmiyorum Geldi bu Ameliyat Tabirak Caddesi'ne Burada bir sürü insanlar çıkılmış gibi oturuyorlar Özellikle yaşlı teyzeler hep buradalar Burada bir kebapçı vardı bizim ama Onlar taşınmışlar güneye o yüzden Onları özlüyoruz burada onlara selam olsun Saat dördü geçti ya altı zaten O yüzden buradaki yoğunluk bayağı arttı Dino'ya geldik işte Süperdino Bu arkadındaki ameliyatricinat Şimdi soracağım Süperdino'ya fotoğraf çekilebiliyor mu diye ona göre halledeceğiz Adamı sordum ama evini alamadı ben de YouTube için çekeceğim Sonra ağzında burnunda kıvırdı dedi herhalde çekebilirsin gibisinden bir şey söyledi Şimdi ne alacağım önce bir zeytin almam lazım evet Zeytinler burada işte Bakalım hangi zeytini alacağım? Şu zeytini almaya karar verdim ee, i̇çinde kırmızı biberle bir şey var. Bunu alacağım. 350 gram 60 cent. Burası sebze meyve reyonu. Ee, var. Kilosu 1.79 cent. Portakallar. var. Gelmişken hepsini çünkü bir daha bir daha izin almayacağım yani. Muz var. Burada kararyanın muzları çok meşhur ha. O da evet 1.97 euro. Yani yaklaşık 12 TL falan yapıyor. Peşindikler falan var. Biz ne alacaktık şimdi? Bir tane kabak alayım ben şuradan. Kabağım kilosu 1.15 kuruş. Yani 6 TL. Her şey 6 TL'den başlıyor maalesef. Euro yüksek olduğu için bir tane kabak alayım hemen. Bir tane de alayım. Sınır yapacağız ya. Salatalaklar böyle satılıyor. Paketlenmiş tek tek. Bu da 78 Euro'ymuş. Kilosu mu acaba? Bende bir tanesi 78 Euro. Vallahi çok aşırı pahalı eğer böyleyse. Gelmişken mantar alsam yok. Çok fazla bir şey almayacağım. Çok dorapta buzuluyor. Buradaki şeyler bence gayet hormonlu yani. Evet o yüzden ülkemizin değerini bilinim. Ama burada ucuz bir şey var. Bu da şey, ıı, fıstığı yani Antep fıstığı. İşte, kloosu 10 euro, valla bedava. İşte, i̇lkimizde çok pahalı çünkü. Aşırı pahalı. Neden bilmiyorum ya yani. Madem adını Antep fıstığı koydunuz, ıı, ıı, şey, bir tane patentini aldınız. Bilmiyorum ne oldu sonuca. Yüz ucuzdık mı yani Antep fıstığını? İlkimiz yetişiyor. Antep bizde ne güzel yani. Buradan sesliyorum yetkileri. Burası da malumunuz. Bitmek bilmeyen alkol ıı, reyonu. Şimdi geldik et rayonuna. Burada bayağı ilginç etler var. Görüldüğü üzere. Çok bunlar hoş gözükmüyor yani. Burada kılıcı olarak yaşıyor olsaydım belki de bir de alabilirdim. Çünkü iyi gözükmüyor. Şimdi geldik kızılara. Genelde kızlar alıyorum ben. Çünkü daha ocuza geliyor. Ama bugün almayacağım çünkü vaktimiz çok az. Vaktimiz çok az. Ne alacaktım? Ha, peynir alacaktım. Küçük seslenmiş peynirler vardı. Onlardan alayım. Evet, ben kendim keserim ya evet, hiç gerek yok. bir euro keso. Yani peynir. İşte. 150 gram peynir. bir euro. Bunu da aldım. Ben genelde bunu alıyorum. Aslında evde peynir vardı ya. Neyse. Başka ne ne, ne olabilir kanepe için? Aa, şey, ekmek lazım. Ekmek. Kaç ekmek var ya, onu kullanırım. Bir de kürdan almam. Ay, kürdan çok önemli ya. Kürdan almam lazım. Yoksa kürdansız hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz kürdansız. yoğurtlar burada ama... Brek yoğurt mu onu bilmiyorum. Neyse, bir bakalım. Olmazsa... Çocuklarla buraya tekrar geleceğiz yani. Ne yapayım? Grip ee, salata ne oluyor acaba? İzlediğiniz sanata işte. Yine burada enteresan bir özelliği var. Burada mesela meilyoniz. Yani milli. 1 euroymuş. Ama şimdi almayacağım. Çünkü vaktim az. Daha sonra aslında bunu sıkıntı sıkıntı sıkıntı ya. başka da ben gelebilirdim ama her neyse. Başka ne alacaktık? peynir aldım. Kabak aldım domates alayım bir de. Evet domatesleri keseriz. Küçük küçük. Başka ne olabilir? Patlıcan bulamadım ya. Patlıcan alacaklar. Patlıcan bulamadım. Burası bir arayolu. Burada her türlü Refrescoz var işte. Bir ayı ne kadar buradan sevenlere duyurulur. Bir Desperado 1.25 cent. Evet. Bir Dorado 55 cc. 99 cent. Gayet ucuz. Ama bunları almayacağım çünkü bunlar kilo yapıyor. Recol'u asla almam yani. daha varsa yine almam. Bu kolayı ben burada Euro falan veremem. Devam edelim. Yani A'dan Z'ye her şey var. Süt var. Bırak çipi bile var yani işte. 69 cm çöpleri. Çocuk benzeri var. Bir de şu e, cipsler çok ucuz. En ucuz cips. Dinomarketli. Her geldiğim iki tane alıyorum. Gerçi cipsler iyi değil diyorlar. Yemeyin diyorlar. İçinde Çin tuzu var diyorlar. Az Zemir yapıyor diyorlar ama a, a, anlam lazım. Dayanamıyorum şu an. Bir tane ondan alıyorum. İşte. İğneniz lace gibi yani. Kendine 2 cm'da. Kalkış 3,5 yere falan yapıp. Ya aslında kürdan alacağım. Ama kürdan ne demek onu bile bilmiyorum İngilizcesi ya. Kürdan. Stick desem olabilir. Hiç sözlükten baksaydım ya kürdana. Neyse biraz takılıyım buradan. Çok bayağı sıkıştım şu an ya kürdan. neyse. Şimdi videoyu kapatıyorum o zaman ben. Aa buldum buldum gibi sanki. işte. Yemin ediyorum, harikayım ya. İşte. Süperim. Onlar benim buldu ben onu ararken. Ee, ama bu kaç TL acaba? Tornayados'muş, aklınızda bulunsun. Tornayados, maddetten üretilmiş. 120 tane değil mi? Bilmiyorum ya 65 ya da Bence bu 65 değil de bence bu 30 cent. Öyle evet, iyi, gayet iyi kuyuk parası da. Ee, Burası şart parakları bile var ya, vay. Her şey var ya, yok yok gerçekten yok yok. Ee, aa, mumlar bile var, giderken el yedik mum bari işte. 80 saat bir tanesi. Alışveriş merkezine geldim ve kendimi kaybediyorum. Gerçi burası küçük alışveriş merkezi yani sonuçta benim gibi küçük bir yer ama. Değişik şeyler hoşuma gidiyor, Gö görüyorum yani hoşuma gidiyor. Yine aynı zamanda kayıp almış oldum. Bir tane kırdan aldık, şimdilik yeter aradı. Domates, domates, domates almayı unuttuk. Paralık kağıtları var. Bir ara tuvalet kağıtları çok pahalanmıştım ikimizde. O zaman yine İspanya'daydım. Çok zorluk çıkmıştı yani bana. Çok Hiç unutamıyorum o günleri. Şansı demeydi. 1,5 lira oldun yani. herhalde. Tomates bulamıyorum ya. Var ama onlar küçük olmaz. Onlar olmaz. Mesela şöyle var. Bence buna gerek yok çünkü kurduma falan bunlar girmez. Zaten 1,67 euro daha pahalı bu yani. 1 kılıkta bunun aynısı. 56 kuruştu santri. Bence vazgeçiyorum ben. Aaa şey alacağız. Sarımsak alacağız. Sarımsak. Evet. Çünkü şey yapacağız ya. Bunlar da kafam kadar. Bu nedir ya? İşte. Kocaman sarımsak. 250 grammış galiba bu. Evet. o Sarımsak demek. Ee, 1.24 kuruş. Yani euro. Yani yaklaşık 6 TL. Ne yapalım? Aldık artık. Şeker, şekerlemeler falan asla almıyorum. Paralar yine almam. Ee, şimdi ne aldık? Yoğurt almadık yani. Yes, yoğurdu onlar alsın gelirken. Bence her şeyi demem almadım yani. Her beş ekmek alsam dedim Hayır. Değtirimi aldım, peynirimi aldım. Glütensiz reyon bile var. Ee, ekmek alacağız. Şey aldık. Sarımsak aldık. Peynir aldım. Kanepe için. Şey bulamadım ya. Neyse kabak yapacağız artık. Ee, şey yapacaktım patlıcanı kavurup içine afşar ama olmadım. Neyse. Şimdilik bu kadar. Herkes alışveriş yapıyor. Ya şunu görünce hatırladım. Barcelona'dayken buna 2 euro vermiştim. Yine 2 euro. Bak kaç yıl oldu Barcelona'ya geleli? 2014'te Barcelona'daydım. O zamanlar euro 3,5'ti, çok pahalıydı. Bundan ekmek falan yapılıyordu takirlikte. Hatta sağ olsun kader bana Türkiye'den göndereyim demişti. Sağ olsun. Şimdi yine aynı. Mesela şimdi mesela çift burada 2.66 Euro aynı. Şimdi kasaya doğru ilerliyorum. İlerde gidecek ya ileride gidecek videoyu kapatacağım. İnsanlara fazla rahatsız etmeye gerek yok. Günün alışverişimi yaptım, omzuma taktım. Günün yeni öyle ekran vermiş olduk. Ama sağ olsun adam izin verdi. Ya yani yoksa kötü davranabilirdi, kötü konuşabilirdi. Konuşmadı. Tramvay da gidiyor arkamda. Şimdi eve gideceğim. 10 dakikada yapmışım alışverişimi. Harika yok, süperim. Bir şey ama bilmiyorum yalnız. Ay o kadar çok şey var ki kafamda kafam çok karışık ya. Çok düşünüyorum artık vücudum izinemiyor yani şimdi bir şeylere. Eve gidilecek, yemekler yapılacak. Ondan sonra giyinilecek para falan filan. Bugün önemli. Bugün çok önemli çünkü bugün Ege mutfağı yapacağız yani. Çok neşelili, çok güzel. Bu arada bugün günlerden 14 Şubat'ta yiymiştim. Ee, Strasse'de yapacağız İnternation'lar Strasse burada bir bar Daha önceki videonun bahsetmiştim Burada bar demek, Türkiye'deki gibi değil Kahve de içiliyor, alkol de içiliyor Cafe gibi Evet, kafe kelimesi burada yok, bar var genelde Her neyse Nanolagona sokaklarındayız yine Bugün hava güzel ama dün de iyiydi Hatta bu hafta çok iyi hava dediler, evet Siz akşam görün buralar valla, çok kalabalık oluyor ee, az kaldı eve Aslında burada her gün bir bara gidip Her gün yeni bir yeri keşfedip oturursa iyi olur Ama İspanyansızca problem olur. Bir de burası küçük bir yer Barcelona değil sonuçta Burası da fakült şey, eğitim fakültesi işte Tu edikasyon tu fakültat tu edikasyon yazıyor Yani senin fakülten senin eğitimin Bence güzel bir slogan Tarsan karşıya geçerken Buraya gele bir ay oldu hala Arabaları yol veriyorum ve onu anlamıyorum kendi kendime Benim yerim nerede kaldı? Aşağıda Kodilateria'nın orada Ama Malta'da Malta'yı özlüyorum çünkü Malta'da gerçekten çok değişik insanlar vardı İnternational insanlar vardı Evet, Malta'daki Amerikalıları çok özlüyorum mesela Buradan selam olsun tabi ama Başa kime selam gönderebilirim ya? Her, her, her birilerine birilerine selam gönderiyorum İdis hocaya gönderdik. Hayriye ablayı gönderdik. Zeynep'i hep gönderiyor. gönderiyorum. Tekisa'ya da gönderiyorum. Tekisa anlamıyor bunları ama. Konstantin'e gönderdik. Hola. Ha, bu sefer sadece gönderelim. Evet. Telefonu Çağbella. Comestar. Eee, saludos. Greetings from Kennedy Faith. In each video of me, I sends my greetings to someone else. Today we are the chosen one. Okay, now it's time to go. I must be hurry because my Greek guys will come earlier, so it, it won't it won't be good. It is not good. Okay. Okay, I will have a summary in English before I go to home. Today we will we will have international night. And i am here as a representative of turkey <laughs> and i don't want to oh wait wait wait we are in karaoke bar and uh, I, i we have many memories in karaoke bar more or less one and a half year ago with all muchachitos edar isa father's maria ay, ay, ay! i say hi guys from karaoke bar <laughs> He's all on my way by the way. Also Umberto, Nora Yes, Okay. I, I will follow where, where I was I will continue where I stay in my conversation ah, I was talking about international dinner because I am Turkish and I don't want to be alone in Turkish stand and I request to my Greek friends let's make a Asian cuisine because my city where I live, we share the same uh, city with Greece, so it will be fantastic dinner, so I had to. I, I went to shopping center, I bought something, and now I am going home, they will come in 50 minutes to my home, I hope it will be nice night with them, so now I came to Cadillet area where I live. İşte geldik Kuala Loterio'ya Aslında buranın da anlaması kare gibi bir şeymiş yani kuatro Kare ne? İngilizcesi Squire olması lazım evet Mesela dün şu oraya geldim Adam beni sokmadı içeriye Neden? Çünkü o yaşımdan küçük sanmış beni <gülüyor> Ay insan sen müzülsem bilemedim aslında sevindim sevindim Ben yanımda her zaman taşımıyorum ya fasaportumu Allah korusun Çalılsa kaybolsa ne yapacağım ben? sonra Türkiye'ye gidelim çok kötü olur Çok kötü olur her şey kötü olur o yüzden taşımıyorum. Şimdi ne yapayım başka nede başka yere gelirim yani. Süper yok. Burada değişik haralar var, karma var. Fransuzlanya. Ay burada bir şey bir haralarımız var yani son iki yılda. Onun yer burada çok sakin, güzel. Kavga değişiyor mu yani? İnsanların çok içtiğim. Ama işikten sonra kendi iç dünyalarıyla karşı karşıya kaldığı bir yer. Yani hiç kavga değişik görmedim şimdiye kadar. Kaçıncı yurt dışına gelişim? Kaçıncı İspanya gelişim daha doğrusu? Kaza görmedim. Gerçekten görmedim yani. Görmeyeyim de. Ama Yunanistan'da kaza gelmiştim kavga da görmüştüm. Evet. Her neyse. Tırnak içinde bunu söylüyorum. Benim eve geliyorum. E artık arkadaşları bekleyerek... Buradaki Alaaddin pizza kebab var. Bizim burada çalışıyordu. Daha sonra buraya geldim, sordum. Burayı, burayı faslılar almışlar. Ben geçerken selamünaleyküm diyorlar, selamlaşıyoruz. Bir gün gelip kebab yemek isterdim ama... Maalesef yine hiç istemiyorum Belki oturup bir şey içerim yani Hakik olursa Çünkü yani şimdi İsmail'e gelmiyor ki bakmıyorum Biraz Değişik olabilir Kaşır aşırı yapıyor sürekli Çanta Benim evi de göstereyim şurası işte Şu sakağın sonundaki Mavi ev orası Başta sokak oluyor Her neyse ya O kadar da gerek yok Kaç bilmiyorum ama bir önce eve gitmem gerekiyor. Tuketler çok sakin. Bugün Cuma aslında yani bugün aslında trafiğin sırişı. Herkesin birbirle kargetmesi lazım. Öyle bir şey yok. Saat 6.30 buçuk olmuştur muhtemelen. Şimdi yemek yaparken tekrar devam edeceğiz. Hatta ben Emiş buradan hatırlıyorum kay kaybolursam da işte benim burayı İtalyan şeysi çizmişler. Şurası da benim kapı. İtalyan şeysi dedi. İtalyan cebesi yani. Hadi kapattım görüşürüz. Geldiler. Hey. hey. <gülüyor> <gülüyor> Metalması. Kendi kendime şeyler <gülüyor> yapmaya çalıştım burada. I am trying to do something by myself. I don't know. I am successful or not. Ah, it's good. It's good. What about this? Nice. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Turkish bear? collaboration. We will keep on. After that, we have to we had a speak in English. <laughs> <laughs> here is Yorgos, Yaso. Hi, nice to meet you guys. We're here, uh, Greek and Turkish collaboration. Exactly. <laughs> <laughs> This is amazing. This is uh, traditional Turkish. Uh, how, a traditional, how do you say it? Not really, okay. <laughs> how, we, Greek, uh, how do you call it in Greek? I think you have similar. No, uh, maybe, but honestly I don't know the name, I don't know the name. Oh, you I have, mean, you have, right? Uh, we we eat these uh, ingredients and mm. this combination, but I don't think we have specific ah. like this, okay. like this. So we will make uh, tzatziki. Yes, show really you, Show yourself. I will show you the ingredients. You can even speak in Greek. And Greek, yeah, so have, this is. I have Greek audiences. <laughs> I'm saying. talking to you guys. <laughs> so this is uh, yogurt, or yauti, as we call it. Yes. And we wanted to find feta, but we couldn't, so we'll pick What this is cheese. But they have some vaka fresco. Vaca means in Spanish cow. Ah, I, uh, okay. I literally Spanish. have Calera no idea, so it's okay. And some uh, small tomatoes, tomates. tomates. Yeah, cucumber, aguri. Really good. Cucumber, <laughs> <laughs> garlic. How do you say garlic in Greek? Eh uh, skordo. No, definitely. Yeah. Okay. And tomatoes. Oh no, all this. No, this is all. This, this is for extra. I use it. Yes, okay. And this so, I start by step by step will make yes, something yes. beautiful. Okay. I serve them with pita and souvlaki, fresh watermelon and yogurt. Wait, it's not very good. Ты видишь? Eh, uh, everything's good, guys. We will make it. So make it, no. Do you have bread, like pies or something? No, just bread. Products. Bread. Yeah, like this. No, I cut all of them. Okay. Yeah, okay. It's okay. But what will you do with it? With with it? Ha, huh, something like this. Ah, well, it oh, okay. it could be good. It is not mine, but you can use it. I can buy it for her later. Okay, It's fine. Perfect. Everything so is, is for dinner, guys. Okay. in you. With your bag. My <laughs> bag. She's very practical. <laughs> How do Greek Rende. Triftis. Triftis? Triftis. like trif, trif, trif. Yeah. <laughs> Ben bayağı artardım. I'm looking, I'm doing well. Oh, yogurt, mm. <laughs> Kala kala. <laughs> kala kala. Index. Index. Sure, but yeah, just picture. Interesting. Yeah. <laughs> green, green, green, green. Green, green, combination. Okay, I think it's good. Ne, empedi pek para poli ya komu vğazı. Size nasıl ferahlık ettiyim, ne oluyor pek. Ah, okay, yapar seninle olmaz mı? So we put the cucumber inside with some salt. Ah yes, And... oh you got your job, perfectly. <laughs> I'm not like, the biggest junior, no way and we're looking for uh, vinegar and something to smash the garlic uh, do you have, um, but we do it garlic with this uh, for okay. cecik okay but do you use vinegar for yogurt Jacek? yeah a little bit uh, but it's, i, never, uh, I it's, we never do this it's, it's with apple juice Uh, ah. apple, um... Like fer something ferment, ferment fermentation. It is something, something okay. more specific. <laughs> okay, okay, we don't have so much time, but it's okay. <laughs> Next, after I put it on. Okay, after, okay, couple. It's four. Uh huh. Uh I finished the first blade. Hey. Can I use this? You see, you can use. We canceled the Greek salad because we don't have yet much uh, professional ingredients. ingredients. So we will try. And we are pro, so we're gonna do something. We will try <laughs> something with our uh, tomatoes. Tomatoes. Using cheese, these sticks, olives. Something like meze Yeah, something like meze yes. Yeah. <laughs> First in Turkish. Domateslerimizi kestik, salatalıklarımızı kestik, kabaklarımızı kestik Feta'ya benzer, kind of feta, cheese, yani peynir. How do you say peynir in Greek? Of cheese. Tiri. tiri. Tiri. Ah, you know, Tirit. It's a song in Turkish, Tirit'ine bağlı. Ah, you should play I it. think it is because of the uh, language. Ah, oh, okay. Well, I will teach you later. Domateslerimizi gördüğünüz gibi kürtelere batırıyoruz. Cheese and bread. Yes, first. Voila. Kala, kala. Kala, kala. See you later, guys. Bye. Where are you from? Where is I'm from Italy. I'm from Italy. I remember I remember, I remember Tequila con algo picantísimo y mira yo y eso. Y... Y... Quiero probarlo, quiero probarlo. ¿Cómo le? Ay, pasta No, no, no, no, no. Later, ma. No. No. Yes. yes. Come, come. Good idea. Good. Very good. Ah, hello. Polikala. <gülüyor> <gülüyor> ¡Ay, ay! ay. ¡Puera la paquita! ¡Hala, dos, tres! ¡Vamos a ver. ¡Uno! ¡Vamos, ah, vamos! venga ¡No les vamos a dar así, no vamos a dar así, no vamos a dar así que espero que les guste. ¡Hola! Okay. Hi guys. Welcome <laughs> to <In a> circle! <laughs> it's just a circle uh, for the moment. Hi, it's a collaboration. collaboration Oh, okay. <laughs> Now? We will cut so the yeah. yes, Keep rolling. Welcome our international <laughs> dinner. Uh, I am Raza from Turkey. Uh, my city is East which is close to this actually, because of the culture. almost. Uh, we share the same. With three people, so we decided to do something together. It's three. With three people, so we prepare something. you can have a celebration. Enjoy it. I'm pretty awesome. Yeah, me. Going to be fun. Yeah. <laughs> yeah, that's awesome. hey, we'll go, yeah. It will go by.